Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi elimizde yine bir MMC diskli bir cihazımız var. Acer. Cihazımızın modeli arkadaşlar Acer Aspire 1 A114 olarak geçiyor. Şurada yazıyor arkadaşlar. Şimdi bundaki olay neydi arkadaşlar? Ee, daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız abone olan arkadaşlarımız bilirler. Ee, birkaç cihazda biz MMC disk artırımı yapmıştık. Yani nasıl oluyordu bu? Ee, normal kendi MMC'si değil de biz bunun veri yollarını takip ederek farklı bir SSD disk takıyoruz ve 128-256-512 olarak artırım yapabiliyoruz. Şimdi bu cihazlarda arkadaşlar Celeron işlemci, yeni nesil Celeron işlemci kullanılmış. Ama tabi risk olarak MMC disk ercih edilmiş. Yani 32 veya 64 GB olarak. Tabi bu e, 32 GB özellikle yetersiz geliyor. 64 yetersiz geliyor bir süre sonra ama 32 zaten facia diyebilirim arkadaşlar. Yani cihazınızı hiçbir şekilde e, verimli olarak kullanamıyorsunuz. E, bir sistem yüklüyorsunuz. Yeni sistem yüklüyorsunuz. Birkaç ay sonra tekrar sisteminiz bozulabiliyor. arızalanabiliyor Çünkü yer kalmıyor. E, bugün bir Windows 10 bile kurmak isteseniz yaklaşık 20-25 GB bir Windows 10 bellek şey var, hafızası var. Böyle olduğu zaman zaten bu cihazlarda kapasite etmiyor arkadaşlar. Bu da Acer'ın bir serisi. Aspire 1 olarak geçiyor. A114 modeli. Bu cihazlarda da arkadaşlar disk olarak MMS'i kullanmışlar. Biz bunu artırımını yaptık. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle bakalım. Buna müşterimiz 120 GB tercih etti. Biz de artırımını yaptık. 120 GB olarak sistemini kurduk. Ve hazır halde müşterimize teslim edeceğiz. Dediğim gibi güzel cihazlar aslında. Batarya ömürleri falan çok iyi. Ve yeni nesil serveron işlemci ile çıkarılmış bir cihaz. Ama kapasite sorunu büyük bir sorun. Bunun alakalı böyle bir problem yaşıyorsanız bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonunda biz WhatsApp numaramızı, iletişim numaralarımızı paylaşıyoruz. Böyle bir problem yaşadığınız zaman bize iletişim hal bizim iletişim halini geçerseniz sorunuzu çözebiliyoruz. Sizin isteğinize göre kapasite artırımlarını yapabiliyoruz 128, 256, 512 yani bir terabyte kadar artırım yapılabilir bu cihazlarda. WhatsApp'tan WhatsApplı hattımızdan bilgi alabilirsiniz, fiyat sorabilirsiniz, yardımcı oluruz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonunda beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim.